arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte yanımda ışık, ışık, kamera, kolonya ve vvvv tabletim var. Sizce ne yapacağız? Tahmin edin bak. Gösteriyorum. Arkadaşlar. Tom. Tom. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Tomu daha doğrusu e, şu anda bakıyorum şöyle tavşanı bir alalım biz tavşan gel şimdi bir dakika ben hemen ekran kaydını bir başlatayım 5 geldi o attı 5 geldi yan yana gidiyoruz tavşanı yeneceğim arkadaşlar ben şuradan alttan da ben görüyorum. Sizin. Değil. Altı değil. Hadi arkadaşlar. Üç atan kazanır. Bir attım. İki atan kazanır. Uf adam bir atarsa kazanır. Ben de iki atarsam ve ben kazandım. Evet. Bu kadar yani. Tamam ben kazandım işi. Tamam şöyle çıkalım. Şimdi. Asıl olay geliyor. Davuşanla konuşacağız. Şöyle ben buradan ekran kaydını bitireyim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda Şöyle ışığı yapayım tamam Bir sonraki videoda Tavşanı Tavşanı evime davet edeceğim Tavşanı bildiğiniz evime davet edeceğim abi Bakalım başımıza neler gelecek bir sonraki videoda Şimdi gel tavşan gel Seninle bir konuşacağım <gülüyor> Şimdi soruyorum arkadaşlar Savşam beni duyuyor mu? Evet, seni duyabiliyorum. Abi. Duydunuz <gülüyor> mu? Beni duyabiliyor. Tamam, bunu biliyordum zaten. Bunu biliyordum. Bunu biliyordum. Sadece sus. Sadece <gülüyor> size göstermek için. Şimdi. Savşam, <gülüyor> Tom hakkında ne biliyorsun? Olmadı. Tavşan. Tom hakkında ne biliyorsun? Tom hakkında her şeyi biliyor. Tom hakkında madem her şeyi biliyor. Tamam. Tom'u al. Tom'u hemen alacağım. Sus tavşan. Hemen alıyorum. Şöyle göstereyim. Tom'un uykusu var ya. Neyse. Sen tane konuşurum. Hadi. Tavşan. Hep ee, o soramadım bir dakika. Diyeceğim ki arkadaşlar, dur be. Tavşan, kimleri daha çok seviyorsun? Tavşan, kimleri daha çok seviyorsun? Ben kimseyi sevmiyorum. Herkesten Bunu biliyorduk. Bu yani tavşan pislik bir pislik bir şey çünkü. Sen sevmezsin Siren kafayla bir dakika. Siren. Siren kafayla işbirliği yaptığın doğru mu? Siren kafayla doğru mu? Tekrar soruyorum. Siren kafayla işbirliği yaptığın doğru mu? Evet. Siren kafayla iş Oha. Siren, kaf Sen siren kafayı nereden tanıyorsun oğlum? Sen kim siren kafaydı ki? Neyse tekrar bir şey soracağım. Son sorumu soruyorum. Sevgilin var mı? Soruyorum. Sevgilin var mı? Sevgilin var mı? Tekrar soruyorum. Sevgilim var mı? Sevgilim var mı? Yanlış. Tavşan, sevgilin var mı? Var. Aslında ben çok aşığım. Oha, beni aşıkmış. Oğlum senin deden yaşında lan ha? Beni hemen azı soracağım. Beni oh. beni hemen evveliye ben lazım. Ya da onu bir sonraki gibi şeyi söyleyeyim hemen. Eee Tavşan benim evime gelebilir misin ne soracağım arkadaşa. Evet Tavşan benim evime gelebilir misin? Hemen şöyle tavşanı alalım. Şöyle şimdi reklam çıktı. Şöyle Tavşan gel boş ver acıkmayacak. Gel acıkı vereyim. Hah ben, ben ben ben. Şöyle tutalım. Şöyle tutsam daha iyi olur. <gülüyor> Ben tavşanı tanıyor musun? Evet, tavşanı tanıyorum. tavşanı tanıyor. Tavşanı nereden tanıyor? Ben tavşan sana aşıkmış. Ben tavşan sana aşıkmış. Ben tavşan sana aşıkmış. Ben tavşan sana aşıkmış. aşıkmış. aşıkmış. Oh, önemli bir şey tabi duydum. Teşekkür ederim. Aha, bunu da tamam, tamam ben tamam teşekkür ederim. Bine <gülüyor> bine doğruları söyledik. Tamam, ben. Tavşanla ilgili bir şey biliyor musun? Hı. Ben tavşanla ilgili bir şey biliyor musun? En büyük biliyor. e, ozunu biliyormuş. Hı. Peki peki. Tavşanı çağırırsam tavşan benim yanıma gelebilir mi? Bunu soracağım. Hı. Tavşanı çağırırsam ben. Benim yanıma gelebilir mi? E senin yanına gelir ve seni kaçırabilir. Ben ne diyorsun sen? Ben tamam öyleyse ben kaçırmayacağım. Ben çağırmam abi. Neyse ben daha... Abi bakın videoda böyle... Şu kapatacağım tabletini. Kapattım gördüğünü. <gülüyor> Abi ben şu anda videoda böyle değildi Videodan önce böyle değildi. Sadece evet hayır falan diyordu. Mesela tavşanı tanıyor musun, Evet diyordu. Evet tanıyorum falan diyordu. Ama videoda bir şey oldu bunlara. Abi ben bir daha onun videosunu çeker miyim bilmiyorum. Çok korkutucu ya. Ya korktum baya. Ya Baya yani öyle bir şey. Düşünsenize arkadaşlar yaşımı bir de şey yaptım. Beş yaşında gibi yaptım. Zaten benim sesimde birazcık ince olduğu için bir sıkıntısı olmadı. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tavşanın da sırrını ortaya koyacağım. Sırrını ortaya koyacağım abi. Bu kadar. Yani koyacağım gidecek. Yani memleketine mi gidiyor Amerika'ya mı gidiyor nereye gidiyorsa gidiyor Gözümde kamera var diyorlar onu da deneyeceğim Üçüncü videomuzda neyse arkadaşlar Bu videoda burada sonuna gelelim Like'a da abone olmayı unutmayın Kolonya ile birlikte bu videoyu da Atlattık bakın Esnemekten kendimi alamıyorum Uyku var. Ee, Sizi çok seviyorum arkadaşlar Ama bu tavşanın gizli Sırrı ortaya çıkacak Cık, Görüşürüz